Başak Burcu erkeğinin negatif iki özelliği pasiflik ve sinirlilik halidir. Sürekli içinde öfke taşıyan bu erkekler size bu öfkeyi değişik yollarla yansıtır. Sorunu konuşmak yerine huysuzlanır ve sizi deli eder. Çok bilmiştir, her şeyin en iyisini bilir. Sevgilimin her dediği doğrudur derseniz tamamdır. Yalnız kalmayı hiç sevmezler, mızmızlanırlar, sizi deli ederler. Mahcup tavırlarla dolaşırken etrafı süzmeyi bırakmazlar. Etrafta ona meyilli kadınlar olasıdır koluk ve hırsızdırlar O nedenle sizi ikinci plana atabilirler Başak ayran gönüllüdür kendinizi bir anda kapının önünde bulabilirsiniz çok üste ukalalık yaparlar tatlı sert çatışmalar ilişkiyi ayakta tutar Başak tatlının dozunu kaçırabilir bir anda sizin yeri sizi yerin dibine sokabilir Kıskançtırlar. yere bakıp yürek yakabilirler bu size zamanla sıkıntı verebilir bu kıskançların altında özgüven eksikliği vardır bazı baş, başaklarda da alkol alımlarında da Fazlalık olabilir, buna da dikkat edelim. Kalabalık bir ortamdasınız, güzel bir kadınsınız ve çekicisiniz. Sizi ilk keşfedecek erkek başak erkeğidir. Egoist, bencil bir karakteri vardır. Hepimiz oldukça benciliz ama beraberliklerde bundan vazgeçmek gerekir. İşte başak bunda biraz başarısızdır. Titizlik yaparken kendini parçalar, etrafındakileri sinir eder. Çok ayrıntıcıdır, ayrıntılar arasında kaybolur, hastalıklardan ödü patlar, düzenli olacağım diye rahat batar. Dili acayip sivridir, soğuk, ruhsuz bir yapıya sahip olabilir. Başak Burcu çok akıllı ve pratik bir Burç'tur. Çok detaycı oldukları için yaptığı işlerde problem çıkmaz. Eğer çıkarsa yıkılırlar. Eleştiriye açık değildirler ve çok alıngandırlar. Çevresindeki kişiler espri yapsalar bile alınabilir ve ters cevap verebilirler. Sevdiğini kimseyle paylaşmak istemezler. Sevdiği kadının ailesi ve arkadaşları ile ilişkilerini azaltmasını bile isteyebilirler ve kadının kendine daha çok vakit ayırması gerektiğini düşünürler. Kaşları her zaman çatıktır ve yüz ifadeleri de düşünür şekildedir. Küçük şeylere kafayı taktıkları için sürekli streslidirler. Bu nedenle en büyük sağlık sorunlarının başında mide hastalıkları gelir. Başak erkeklerinin duygusal ve romantik oldukları söylenemez. Bu yüzden onlardan romantik sözler söylemesini beklemeyin. Aşk hayatlarında oldukça çekingendirler. <gülüyor> Aradıkları kadını bulduklarında onunla bir ömür mutlu olabilirler. Kesinlikle aşırıya kaçmazlar. Çok dolarlarsa patlayabilirler. Siz onun da olduğunu anlayamazsınız. Çekip giden Başak Burcu asla geriye dönmez. Boşuna yalvarıp yakarıp zaman kaybetmeyin. Peşinden gelmenizi istemez. Başak Burcu sinirlenirse onu kendi haline bırakın. Başak için başkalarının problemlerini çözmek de kendi problemleriyle ilgilenmek kadar önemlidir. Başak Burcu en gerçekçi Burç'tur. Birçok insanı şok eden durumlar Başak Burcu'nu hiç etkilemeyebilir. Onlara göre olanaksız bir şey yoktur. Karar vermesi zaman güvenilir kararlar verir. Karar vermesi gerektiği zaman güvenilir kararlar verir. Doktorluk ve hemşirelik mesleğinde çok Başak Burcu vardır bu nedenle. Alınması gereken hızlı kararları çok çabuk zamanında alırlar. İnsanların sıkıntıları karşısında sakinlikleri korumayı başarırlar ve sorunlarını rahatlıkla çözerler. Başak uçları dışarıdan bakıldığında çözülemez gibi görünürler. Ruhlarında fırtınalar kopar ama siz anlayamazsınız. Son derece akılcıdırlar. Ancak asla sıradan değildirler. Duygusul olarak dışarıdan ne hissettiklerini anlamak zordur. Ama duygusuz olduklarını sakın sanmayın. Kendi zayıf noktalarını çok iyi bilirler. Zayıf olduğunu bildiği konularda kendini geliştirerek korumaya alırlar. Zaman onlar için çok çok önemlidir. Planlı ve programlı bir hayat yaşamak isterler. Planlarının dışında gelişen olaylar onu panikletebilir. Yapmayacağı davranışları göstermesine sebep olurlar böyle olaylar. Her anları planlı olduğu için aşırı olaylar yaşamazlar. Sürprizlerle karşılaşmazlar. Planlı problemle hareket etmek onların karakterlerinde vardır. Başak Burcu erkeğinin güzellik tarzı biraz değişiktir. Başak için güzellik naifliktir, zarifliktir. Buradaki güzellik takıp takıştırmak, bir ton makyaj yapmak değildir. Sade ve bakımlı olmaktır. Öylesine taranmış bir saç ile bir başak erkeğini tavlamanız mümkün değildir. Güzel ve şık olun ama abartmayın. Temiz ve pak olun. desenler tercih etmeyin. Başak detaycıdır. Kıyafetinizin deseninde kaybolmasına izin vermeyin. Sade ve tek renk özellikle de toprak tonlarını kullanın. Başak ayrıntılara dikkat eden kadınları sever. Giyim, saç, makyaj oldu. Masaya birlikte oturdunuz. Menü geldi ve sipariş isteyeceksiniz. Sakın bana da aynısından lütfen gibi bir şey söylemeyin. Mekanın menüsünü önceden araştırın ve seçeneklerinizi belirleyin. En az kalorisi olan, en sağlıklı olan gibi şeyleri seçin. Başak Burcu erkeği kendine çok dikkat eder. Sizin de kendinize iyi bakmanızı ister. Ayrıca sağlıklı bir yemek seçimi ona da tavsiye etmeniz çok hoşuna gider. Ona ideallerinizden ve yapmak istediklerinizden bahsedin. Yemeklerinizi seçtiniz. Başladınız sohbet etmeye. En son pişirdiğiniz yemekten... Son aldığınız elbiseden ya da en şık mekanlardan konuşmanız onun dikkatini çekmez. Aynı şekilde gelecek hayallerinizden konuşmanız da fayda sağlamaz. Konuştuklarınızın hedefi olmalıdır. Belli bir hedefle hayatını sürdüren kadınları sever ve ister. İşinizden, gelecek kariyer hedeflerinizden ve hobilerinizden bahsedin, onları anlatın. Kendinizden bir şeyler anlattınız. Muhtemelen siz anlatırken o size soru soracaktır. Anlatma sırası ona geldiğinde konu iş olur. Çok uzun bir zaman iş yerinde yaptıklarını, arkadaşlarını, yaptığı yeni çalışmaları, planlarını, kariyer hedeflerini anlatır. Bir süre sonra sıkıldığınızı anlarsa kaybedersiniz, bunu ona belli etmeyin. Başak Burcu erkeği işkoliktir. İş yerinde saatler boyu zaman geçirebilir. İşine çok uzun bir süre ayırmasa da iş hayatı onun için çok önemlidir. Telefonu iş için sürekli çalar. Tabii sizin yanınızda da olacaktır bu, dikkat edin. Bunu anlayışla karşılayın. Sonuçta işkolik biriyle yemekte olduğunuzu veya beraber birlikte olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Onu rahatlatın. Başak Burcu erkeği her şeyi en mükemmel hale getirme takıntısı olduğu için oldukça gergin ve endişeli yapıya sahiptir. Birçok konu hakkında endişe duyar. Tüm bu yapısının altında romantik bir adam vardır. Bunu size hissettirmek ve anlatmak ister. Onun bu endişeli halini tatlı tatlı dağıtmaya çalışın. Kendiniz sizin yanınızda çok iyi hissetmesini sağlamaya çalışalım. Böylece ikinci buluşmayı da garanti altına almış olacaksınız. Onunla arkadaş olun. Her şey yolunda gitti ve ilk buluşma sona erdi. Belki sizi evinize bıraktı. Sakın onu evinize davet etmeyin. İlk buluşmanızda onun elini tutmayın. Here hele sakın sakın öpüşmeyin. Toprak grubu erkeği olduğu için emin olduğu zaman adım atmak ister ve birdenbire bir ilişkinin içine düşmeyi dalmayı düşünmez ve istemez. Ondan bir talep gelmedikçe ilk buluşmada mesafenizi korumanızda fayda vardır. Onun arkadaşı olduğunuzda o zaman sevgilisi de olma şansınızı yakalayabilirsiniz. Sevgilisi de olabilirsiniz. Arkadaşı oldunuz. Artık onun size karşı olan ilgisinden eminsiniz. Sürekli romantik girişimlerde bulunuyor. Ancak hala sevgili olamadınız. Adım atma zamanınız gelmiş demektir. Başak Burcu erkeği hem çok garantici hem de çok utangaçtır. Hislerini kolay kolay size açamaz. Sonuna kadar emin olmak ister. Zamanı geldiğinde küçük bir ipucu vererek ondan hoşlandığınızı kesin olarak anlamasını sağlayın. Böylece yönlendirilmesinden hoşlanacak hem de size karşı ilk adamı içine rahat sindirecek ve size karşı bu adamı çok rahatlıkla atabilecektir. Başak Burcu erkeğinin güzellik tarzı biraz değişiktir. Başak için güzellik naifliktir, zarifliktir.